Amerika yok I've got it. I Hoşgeldiniz. Lave ve mouse, mouse Güzel. Öngeveler. <gülüyor> Burdurland'ın kullanıcı sayısı. İki mili. Hayır ama kaç? 200 milim çok üstü. Ama 200 milisi de olarak doğuracağım. Ama şey, 400 mili ekleyin yani. Ben yani. Evet. Ama teknik olarak doğuracağım. Ben, ben, ben olsam daha yaklaşmadı gibi Amen. Um. Bol. lights al Aristonatu ît merhaba <gülüyor> Water Gel. Kaç yaşındasın? 14. Bir hayal mı? Kürülsün. Ne? Polis mi olacaksınız? Gel o zaman. Gel Sana polis değil ki bir soru O zaman sana, sana balıklarla ilgili Aşağıdakilerden hangisi balık kürü değil? A. Balavut, B Hamsi, C Çukra, D Kaplan. Yanlış şey cevap. gel gel. Ha, yürü. Allah bekle, Allah bekle, Allah bekle, Allah. bekle Allah. gel, Allah. gel, evet, gel. Allah. Beş dakika da vermişsiniz, Bekle, bekle, bekle, bekle, Sakin. gel, gel yavrum, gel. gel. Bekle, gel abi. Gel. Koş, koş, koş, koş, koş, hadi, hadi, hadi, onda düşünürsün, büyücül olmak istiyorsun, yazıcı olmak istiyorsun. Ben sana ilgili bir soru sorayım. Aşağıdakilerden hangisi Pichet markası değil? A ya da Pichet markası olsun. A Hyundai, B Renault, C Satmak, D Maserati. Doğru, doğru. Evet. Alın. Bekle, hep mouse'e mouse'e de Bu soruyu bilip beni beklemiyorum. Al. Ya nasıl yapıyorsun? İnşallah bir yok derdi mi? Sen eyvallah. Abi, Bekle, abi. arkalardan, arka ağlar. Gönderin arkadan, bir tanesini gönder, gönder açıyorsunuz. Abi, abi, yakın, abi. Ya, Gel. Abi. Abi. Abi. Hoş geldin, baskeni çıkar, rahat ol. O seni korumaz şu an bu kalabalıkta. Kaç yaşındasın? Yüceli olmak istiyorsun. O zaman size insanlarla ilgili bir soru Fırmıştım. sorayım, tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi hard disk parçası değildir? Hard disk. Tamam. A. Samsung. B. Samsung. C. XxX.com. D. Google. Ben yanlış sordum, soruyu neyse gel sana vereyim. İksiz sortta komu duyunca kapan kırıştı. Ne zamandaysan kapan kırıştı. Arkalardan bir kişi aldık. Şu Kimoçi gel bakayım buraya. Kimoçi, gel. Gel Kimoçi, gel. Gel. Gel sana annem hani herhalde Çok mu seviyorsun halemi seviyorsun? Gel, gel. Çok halemi değil mi? Değil biliyorum. Allah Allah. Ne tay mı oluyor? Halemi olmuyor mu? Hoş geldin. Çok mu seviyorsun? İyi mi karakter? Çok bir şey. Tamam o zaman sana iyi bir şey sor. Şey. Aşağıdakiler halemi seviyor musunuz? Seviyor musunuz? Tamam hocam. aşağıdaki alimelerden hangisi daha çok sevdiği ağırlıklıdır? A, bump, izbebi, iç, C, e, git ama, ne, hiç bilim. Doğru, doğru lan evet. izliyorum şu an. Tamam biz. git ama'yı sev, git oku'yu seviyormuşum Git çok severim o yüzden. Git oku seviyorsan sana böyle bir baharat kesmeyi biçim. Yine sen, daha çok daha. Bekle, bekle, arkalardan biri yollayın Şu sütliyem gönderin buraya. Gönder, gel. Oğlum bekle bak, sen de ne bölgemden alıyorsunuz? Bak bak, kınava quicking yapmayın. Kınava quicking yapmayın. Kınava quicking yapmayın. Ben seni getirdim, sen geldin o. Gel gel. Bekle tamam, eline de geçecek şimdi. Bir dakika dökdük, güzel bir soru aşağı arkada beyaz saçlı arkadaş alayım. Evet, gelsin abi. Alkış Berkcan var. Berkcan var, biricik üzenim. Biricik üzenim benim. Hoş geldin Berkcan. Arkadaşlar, Berkcan'ı tanımayan varsa kendisi YouTube'u. Bu arada kendin tanımışı dersler. Berkcan var. Arkadaşlar, bu iş yaşındayım YouTube'a. Çok gezdim dedi. Bir <Gülüyor> Kıdaviyi eğitimine mi yapacaksın, kullanacak mısın? Eğitim mi abi? Süpersin. Adam eğitim için kıdaviyi gömebilmeli. Bence bir soru sor, öyle ver. Boş boşuna, madem bu kadar eğitim verirken eğitimle ilgili soru sor. Sordu. Ama mağız Sen yeter ki doğru cevap ver Mertcan abi de başka bir şey istedin. Soru var mı, ben mi soracağım? Kolay. <Gülüyor> Takip ediyorsun hele. Şu an aktif haberlem. Kürsü randevem ne diyor? Kaç bir? 802 bin. Oğlum adam azıcık masum. Sen niye? Aa, Aa abi? Kaç var? Yanlış söyledim. 800. Yanlış. Ne yapacağız? Oğlum 800 bin işte, 802 bin, bin oldu. Ay. Kaç? Dolar gibi miyiz senin? 803 mi oluyor <gülüyor> sen? <gülüyor> 500. 500 olamayın. Kendi kanalımda haberi yok mu? Bir dakika Abi ne sikendi kanalımda haberi yok ya. Sekiz iki bin TL. Tamam ben genelde. Ben kardeşimize bir evet. evet, benim için evet. bir beş dakika burada olabilir mi? Ben bir bola versin.